Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlere en temelden üst düzeye matematikte nasıl çıkılır onun hakkında bahsedeceğim Umarım hoşunuza gider Videoya geçmeden önce beni Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz Instagram adresim ismailaidemir0 ee, Twitter adresim ismailaidemir sonunda ikisi var O zaman hadi videomuza geçelim Daha biraz aşağıda var da şimdilik tek elimi aldım. bu kadar Şimdi kendi matematik serüvenimden bahsedeyim biraz. Ben temel matematik kötü olan biriydim. Meslek sesi çıkışlıyım zaten. 9, 10, 11'de yatıp 12'de it gibi çalışanlardan diyebilirim sizlere. 11'in yazında 12'ye geçerken o zaman baya bir çalışmıştım. İşte yazın başladık. 12'nin sonuna kadar zaten geçen sene kötü gelmişti. Yakası sonucunda bahsetmiştim bununla. Bu sene puanım ve sıralamam gitmek istediğim yerlere yettiğinden dolayı bu sene tercih yapacağım inşallah. Ben toplama çıkarmada eksiği olan bir insandım. Hani o kadar hızlı değilim, işlem hızım kötüydü, iş çarpması falan derken antrenmanlarla matematik 1'i alıp başladım onunla. Yani bu temeliniz hiç yoksa antrenmanlarla matematik 1'i alıp başlayın. Yani bu kitabın artık her yerde reklamı geçiyor, her yerde ismini duyuyorsunuz. hani Bunu alıp mutlaka başlamanız gerekiyor eğer hiç başlamadıysanız ve temeliniz çok kötüyse benim gibi ise başlayın sizde. Sonra ikisine geçin ama bunlar zaten 30 günlük bu antrenmanlarla matematik bir. ikisi de öyle. Hani onlar 30 günlük, bir aylık bir serileri var. Bunları siz daha erken de bitirmeye çalışabilirsiniz ama konuları iyi oturtun. İyi oturtmayınca sıkıntı oluyor çünkü temeli iyi yatarsanız üstüne geldikçe daha rahatlayacaksınız emin olun. Hani çünkü her zaman temeldeki işlemleri kullanıyorsun her zaman. Antrenmanları matematik çözerken, ikisini çözerken daha doğrusu işte problemler kısmındaydım. Ben onunla birlikte Dersene gittiğim zaman bir de 345'i almış. Onun yerine şimdilik zaten yazdayız daha henüz daha yaz bitmedi. Bunun yanına karakökü önereceğim. O da şurada. Bu kitabı alıp çözün. Matematik sıfırı da var bunun sanırsam. Onu da alıp çözebilirsiniz. Antrenmanlara matematik yerine. Ama o yani temenisi hiç yoksa antrenmanlara matematik çözün. Hani bunun sıfırı yerine. Çünkü onda biraz zorlanabilirsiniz. Temenisi hiç yoksa dediğim gibi. Sonrasında bunu çözün. Biri bitirdikten sonra 2 ile birlikte buna başlayabilirsiniz. Hem 2'yi götürüp hem de bunu götürebilirsiniz birlikte. İlk önce 2'den çözersiniz sorularınızı sonra buradan çözersiniz. Çünkü oradaki konu dağılımlarıyla buradaki konu dağılımları aynı. Yüksek ihtimalle. O da biraz TET'ye yönelik. Yani konu sıralaması tyt tarzı. Bunu çözebilirsiniz. Sonrasında sizlere hız ve rengi önerebilirim. Hız ve renk iyidir. E, kötü değil. Şeyden sonra köklüden sonra bunu da çözebilirsiniz. Zaten bundan sonra da artık şeye geçin. 3-4-5 şu anda yanımda yok. Onu bitirip attım çünkü. Bunlar yani biraz çözülmüş, biraz çözülmemiş. %80'i çözülmüş. Bazılarına %100'ü. Bazılarına bile tutuyorum burada. Hiç nedenini ben de bilmiyor. Hani kalsın şimdilik. Sonrasında hallederiz. Hani yıl içinde, sene içerisinde bunları atarım vesaire. Şey de yaparım hani ya da kullanacağım olursa onları kullanırım. Hmm çünkü Üniversitede de matematik var, matematik her yerde var. Matematiği bırakmayın kesinlikle. Matematik önemli bir ders. Sadece ders olarak bakarsanız buna sıkıntı çekersiniz. Hani Matematiği sevmeniz gerekiyor açıkçası. Matematiği ben de hiç sevmiyordum. Hatta matematik yüzünden 10. sınıfta okulu bırakacaktım. Hani bunu bizimkileri sorun ağlayarak diyordum ki yani ben okula gitmeyeceğim okulu bırakacağım falan. Ama şimdi here we are buradayız. Çok şükür tercihlerimizi yapacağız inşallah. Odan sonra da Allah'ın izniyle gitmek istediğimiz bölümün üniversitesine gireceğiz hayırlısıyla. Ee, sonrasında 3-4-5'ten sonra ne önerebilirim sizlere 3-4-5'ten sonra Şenol. Şenol'u çözün Şenol Hoca'yı. Şimdi Şenol diyor sanki askerlik arkadaşımız gibi. <gülüyor> Selamlar buradan hocamıza da eğer bu videoyu izlemiyordur bir ihtimalle. Neyse. Bunun kitapları güzel. Şenol Hoca'nın kitapları güzel. Ee, burada en son ne yazmışım? <gülüyor> Sticker yapıştırmışım. Sorulacak sorular sıralama ve basitesizliklerden. Kalmış böyle. Bunun başka serileri de vardı sanırsam. Ondan da şey yapabilirsiniz ama bu sınav ikizliğinin soruları çok güzel. Hani ben sevdim. Şuradaki yazının hakkını veriyor yani. Gerçekten buradaki yazının hakkını veriyor. ÖSYM sınav formatında değil. Güzel bu çözülebilir bir kitap. Sonrasında gelelim. Bilgi sarmal. Vazgeçilmezdir bilgi sarmal. Bilgi sarmalı. Bilgi sarmal. Sarmal. Bilgi sarmalı mutlaka çözün. Çünkü bilgi sarmalın soruları sizi yani şimdi şu tarz soruları var. Ee, biraz özel. Zaten 2020'de gördük biraz sözel matematik sorularında. Bilgisarmal iyidir. Bilgisarmal çözün. Hani bunu çözmeden sınava gireyim demeyin sakın. Bunu çözmedim demeyin yani en başından. Bu bilgisarmal çözülmeli. Şu an AYT'si var elimde, TYT'si de var da ama şu an bulamadım. Bir yerlere kaynayıp gitmiştir. Bunun TYT'sini de çözün Süpara. E, SUPARA'nın TYT'si de güzel. Hani bilgisarmal çözün de. Bunu da hani istersen çözebilirsiniz. Yani bunu da su çözüp sınava girebiliyorsanız Emin olun ki e, işlem pratikliği açısından, e, düşünme yetişmesi açısından baya bir sizi geliştirecektir. Ben buna eminim. Çünkü çözdüğümde soruları gayet ışık sorulardı. Çözülmesi gereken sorular bunlardı. Sonrasında gelelim. Malum, matematik dediysek. Bu. Bunu çözeceğim. Bunu çözmeden girmesine var. Geç sene ben bunu çözmemiştim. Bu sene çözdüm. İlgi de çözdüm. Çözün abi bunu ya hani iyidir, acil, geliştirir bayağı, bayağı bir geliştirir. Çözemediğin soruları bekletin bir gün veya bir birkaç saat vesaire sonra tekrar çözmeye çalışın. Tekrar çözemedikten sonra da soru çözümlerini izleyin. Hani soru çözümlerini izlemenizi öneririm çünkü soruyu yazan hocalar soruları çözdükleri için sorulara nasıl bir şekilde bakmanız gerektiğini hocalar gayet güzel anlatıyor. Bu acili çözmeden Sınava girmenizin pek bir manası olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene çözmemiştim dediğin gibi ama bu sene çözdüm. Çözün yani mutlaka hani çöz abi acil çözmen gerekiyor. <gülüyor> en son olarak acilden de biraz zor bir kaynak diyebilirim sizlere. Şu olmasa da şu. Öncelikle şunu göstereyim. İlk 20 bin isteyenler için diye bir şey yapmışlar. Serdar Kan Hoca. Şöyle. Muhammed Ali, Muhammed Ali git. Arkadaşım bana vermişti bunu. Yani bunlar matematik. Hani burada hiç öyle şey denilecek bir şey yok, ee, şey denilecek bir şey yok. Boş sorular yok diyeyim sizlere. Boş sorudan kastım nedir? Kimse yanlış anlamasın. Hani böyle resim koyup soru yazmamışlar. Bunlar hep yazılı sorular, sözel sorular, Kaliteli sorular, söylediğim gibi. Matematiği bu soruları çözünce matematiği hissediyorsunuz. Şunu şöyle bırakayım ve en sevdiğim kitaplardan biri olan Orijinal Deli bu kitabı yine bana arkadaşım verdi Ben çözerken Bahsetmiştim bununla kaynak önerilerinde Çözerken zorlanarak çözüyordum Kısmetse Bunu kendim çözüp bitirmek istiyorum bu kaynağı henüz bitirmedim Ama hani matematiği cidden anlamda bunu çözünce matematiği hissediyorsun Yani böyle kafalar gidiyor falan ama Çok Değerli bir kaynak şöyle göstereyim Kameramızda Neyse gördünüz bu kaynak çok değerli bir kaynak yani Hani Matematiği derinden hissetmek isteyenler var ya Lineer matematik var ya Onun için Vazgeçilmez bir kaynak diyebilirim sizlere Bu kaynağı çözünler yani mutlaka TET için pek bir öneri olamaz ama hani Derece yapmak isteyenler için öneri olabilir Çünkü bu kaynak Sözel kaynak Sözel sorular barındırıyor için ama Matematiği Çok iyi olması lazım matematiğini. Cidden ama çok iyi olması lazım Düşünmen önemli çünkü burada Fevkalede güzel sorular var bu sorular çözerken burası yanıyor. Hatta şurası yanıyor. Şu not var ya şurada ufak bir şey. O yanıyor. Omurilik soğan. Biyoloji biraz iyidir. 6'da 6 olsa da. Çok çalışık biyoloji ama 6'da 6 2 senede peşini bırakmadı. Sağlık olsun. Şimdi gelelim e, matematik yaparken hani kadar kaynak önerik tamam herkes bunu yapıyor. Bu bir sefer biraz işin gerçek kısmına gelin. Şimdi antrenmanla matematik birden başlayıp buraya kadar gelmek açısı kolay bir iş değil, hatta zor bir iş. Hani bunu açıkça söyleyeyim sizlere. Kolay değil. Çok sıkılacaksın, çok yorulacaksın. Toplamayı yanlış yapacaksın, çarpmayı yanlış yapacaksın. Ben de yaptım. Emin olun ben de yaptım. Hani dalgınlığına geliyor veya unutuyorsun, kaçırıyorsun, gözünden kaçıyor, yorgun oluyorsun. Oluyor. Bir şekilde oluyor hani bunlar. Yaşamadığımız şeyler değil. Bunlar için de Asla pes etmemeniz gerekiyor. Her gün açıp bu videoyu, bu kısmını izle. Matematiği yapmak istiyorsan pes etmemen lazım. Azimli olman lazım. Nerede kalmıştık? Merak. Ee, sürekli bir şeyleri merak eden. Ee, nasıl oluyor? Ne bitiyor? Ne oluyor? Mesela merak konusunun en önemli kısmı parabole gelince göreceksiniz. Parabole doğrunun şeyinde. Orayı ezbere yapmaya çalışmayın. Şu an ne dediğimi anlamıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ya da anlayanlar varsa beni parabol konusu hakkında fikri olanlar. Parabolde türevin temelini atıyorsun bir nevi. Oradaki kısımları kesinlikle ezbere yapma. Ben geçen sene ezbere yapmıştım, bir şey yapamadım o sınavda. Bu sene ezbere gitmedim, mantığını, mantığını anladım için. Matematikte her zaman mantığını anlayın. YouTube kanal önerileri videoma gidin. Orada hani size matematiğin mantığını anlamak için çok güzel kanal önerilerinde bulundum. Hani o videoyu izleyin. Mekse oynatma listesi yaptım ben, oraya gidip onları sırayla izleyebilirsiniz. Sizlere baya bir şey katacaktır. Eminim bundan. Olumlu olumsuz yorumlara da bakabilirsiniz. Çok yorum yok ama belki buradan sonra yorumlar gelebilir. Söyleyeceğim son şey matematikte asla pes etmeyin. Sürekli çalışın. İstikrarlı olun. Azminizi kaybetmeyin. Sakın ama sakın bırakmayın hani ben yapamıyorum vesaire gibisinden yaz bana Instagram'dan. Ben sana yardımcı olurum. Ciddiyim. Zamanım oldu ki sana eminim yardımcı olacağım. Hani hiç çekinmeden yazabilirsin bana. Hani işte şu soruda yanlış yaptım. Zamanım oldukça, gerçi ki zamanım var şu an Yani Mutlaka geri dönüş sağlarım sana yani Yeter ki sen iste Çünkü kişinin istemesine bağlı oluyor her şey Yani Sen istemesen ben mi isteyeceğim abi Sen kendi hayatını yaşayacaksın sonuç olarak Kendi hayatına ben çok müdahale edemem Sadece benim söylediklerimle sen kendin yapman gerekiyor işte Benim söylediklerimi yaparsan ne ala, yapmasan da ne ala Hani iki seçenek var önünde Ya yapacaksın, güzel bir hayatın olacak Ya da yapmayacaksın, yatacaksın Nereye kadar yatacaksın, orası da mesele benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım söylediklerim işinize yarayacaktır veya yaramıştır. Belki birkaç videonuz olmuştur. Hani düşünce tarzınızı değiştirebilmişimdir umarım matematik adına. Çünkü matematik hayatımızın her yerinde var. Üniversiteye gidiyorsun 4 yıl genel orada matematik görüyorsun. Emin ol. Onunla birlikte yaşamaya alışmalıyız. Zaten bir zamandan sonra insan seviyor. Ciddi anda seviyor. Hani matematiği sevince devamı geliyor. Emin olabilirsiniz. Hani hiç korkmanıza gerek yok. Video uzun oldu biraz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizlere faydam dokunmuştur önemlisi, benim faydamın dokunması. Sormak istediğiniz soruları Instagram adresinden sorabilirsiniz veya Twitter'dan veya yoksa onlar olmasını da çok istemem açıkçası çünkü sınava hazırlanıyorsunuz. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi e, belki matematiği kötü olan diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız. Sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok sıcak, çok